Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda mikro Original Yayınları'nın hazırladığı Teytay Geometri Soru Bankası kitabındaki açıortay konusunun dış açıortay teoremi testinin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABD bir üçgen verilmiş ve şu üçgende dış açıortaylık var. Ben şöyle yapıyorum. Dış açıortayın diye yerden başlıyorum. Tekrarla şu bölü tamamı yani 6 bölü 6 artı 2 kaç yapıyor 8 eşittir. İlk ok nereye değiyor? 3'e ikinci okta ok x e değiyor. Yani 3 bölü x diyorum. Yarısı olmuş yarısı olacak. X'i de böylelikle 4 olarak buluruz. Yani x sorumuz 4 oldu. Geldik 2. Ye. Evet yine şuradaki üçgende dış açı değil yerden başlıyorum. Şu bölü tamamı. Yani X bölü X artı 5 eşittir. İlk oklu nereye diyor? 4'e sonraki 6'ya 4 bölü 6 olacak. Sadeleştirsek 2'ye 3. İşler dişler yapsak. 3X eşittir 2X artı 10 yaptı. Ve X'i de böylelikle 10 olarak bulduk. İkinci örnek 10 çıktı. Geldik 3'e. Evet şu üçgende bu sefer dış açı ortaylık var. Dediği yerden başlıyoruz. Şu bölü tabanlar oranı kollar oranı eşit olacak. 9 bölü 12 eşittir. İlk ok x'e değiyor. x bölü ikinci ok da 4'e değiyor. 3'te 1 olmuş 3'te 1 olacak. Direkt 3 diyebiliriz. İşler dışlardan da yapabilirsiniz. Örnek 3. 3 oldu. Geldik örnek 4'e. Evet 3 4 5 üçgeni 90'da var ya ondan dolayı. Şu üçgende dış açı ortaylık mı var? Evet. Dediği yerden başlayıp tekrarlı gidiyoruz. Yani x bölü x artı 3 eşittir 4 bölü 5 olacak. İşler dışlar 5x eşittir 4x artı 12 yaptı ve x'i de kaç bulduk? 12 olarak bulduk. Yani dördüncü soru 12 oldu. Geldik 5'e. Hocam öncelikli olarak a, a, b, b dersek yani şuraya alfa alfa beta beta dersek 2 alfa artı 2 beta neye eşit 180'e eşit ya buradan alfa artı beta ne oluyor? 90 derece oluyor. Hani 2 tane Doğrusal yerde açıortaylık varsa şu 90'ı bazen kullanabiliyoruz. Ki şurada dik üçgen var mı? Var. Burada ne var? 5 var, 13 var. Ne üçgeni? 5 12 13 üçgeninden burası 12 çıktı. Bazen direkt açıortayları kullanabiliyoruz. Bazen de dik üçgeni kullanabiliyoruz. Mesela burada dik üçgeni kullandık. Ee, örnek 5 o zaman ne oldu? 12 oldu arkadaşlar. X'i 12 bulduk. Geldik örnek 6'ya. Evet bak bu sefer hocam burası 90 derece burada dik üçgen işimize yarıyor mu yaramıyor O zaman açıortaylığa bakacaksınız. E Şuradaki üçgende ne var? açıortaylık var iç açıortaylık var. Hatta iç açıortayda tabandaki oran 3'e 2 ye. hemen yazalım. Hocam burası 3k' iken Burası da 2K yazabiliriz. E bu aynı zamanda dış açıortaylık var burada dış açıortayın dediği yerden başlıyoruz. Tekrarlı şu bölü tamamı. Yani bu bölü tamamı x bölü x artı 5 eşittir. İlk ok nereye diyor? 2K'ya. İkinci ok nereye diyor? 3K'ya. 2K bölü 3K'ya eşit olacaktır. K'lar gitti. İşler dışlar. 3X eşittir. 2X artı 10'dan. X'i de böylelikle 10 olarak buluruz. Evet örnek 6. 10 çıktı. Böylelikle bu testi bitiriyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda kazanın testi yani dış açı teoreminin kazanın testinde. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.